Kadim kökler, dallı budaklı ağaçlar ve kalın yapraklı sarmaşıklar gül ormandan geçen patikayı kaplıyordu. Kan ter içinde, kesebiçe ormanda ilerleyen üç adamın kalbini, açgözlülük ve saklı hazinelerin hayali doldurmuştu. Altı koca gündür orman adamları aman vermemişti. Ama artık tapınak, çalılıkların arasından seçilebiliyordu. Cephesi, devasa bir kayalıktan oyulmuş tapınağın eteklerinde kırmızılı-mavili çiçekler açılmıştı. Duvardaki oyuklarda dingin heykeller duruyor ve etraflarını altın orkidelerden yapılmış çelenkler süslüyordu. ''Görüyor musun Horta?'' dedi Ren. ''Tapınak gerçek demiştik sana değil mi?'' ''Bakalım içindeki hazineler de gerçek mi?'' dedi Horta ve körelmiş el baltasını fırlatıp yeni bilenmiş bir kılıç çekti. İkiniz de bu hazineye bel bağladınız, unutmayın. Endişelenme orta, <gülüyor> dedi Merta, kuru kuru öksürerek. Şu işi bitirelim de kendine bir mekan bile alabilirsin. Göreceğiz, dedi orta. Hadi, kılıçlarınızı çekin, önünüze çıkan herkesi katledin. Batan güneşin ışığı kılıçlarında parlarken, üç soyguncu adım adım tapınağa yaklaştı. Orta. Tapınağa baktı ve köşelerinin ne keskin ne de belirgin olduğunu gördü. Duvarlar kesişmiyor, dalgalar gibi kavuşuyordu. İçeri doğru girerken iki yanlarında muhteşem İonya kamçı söğütleri vardı. Boyanmışçasına bembeyaz gövdeleri tapınağın girişini oluşturacak şekilde bükülmüştü. ''Hani, muhafızlar nerede?'' diye sordu Horta içeri adımını atarken. Bir cevap alamamıştı. Kaya'nın içine kazılmış mezara benzer girişte, karanlığa gözlerinin alışması biraz zaman aldı. Kavisli tavan, kabartmalarla kaplıydı. Bütün duvarlarda renkli cam parçacıklarıyla işlenmiş ışık ve hayatı anlatan capcanlı mozaikler vardı. Yontulmuş bronz sütunlar üzerine kıssalar yazılmış fil dişi tabletler yerleştirilmişti. Duvarlardaki oyuklarda mücevherlerle süslü, olta taşından heykeller adeta nöbetteydi. Altınlarla işlenmiş savaşçı ilahlarının heykelleri, kızıl mermer ve yeşim taşı sütun kaidelerinde onları gözlüyordu. Horta sinsice gülümsedi. ''Alın, hepsini alın!'' Ren ve Merta alelacele kılıçlarını kınlarına koyup çantalarını açtılar. Ellerine geçen ne varsa çantalarını doldurmaya başladılar. Heykeller, mücevherler, taşlar. Yükleri ağırlaştıkça, sevinç nidaları atıyorlardı. Horta, tapınakta dolanırken, medeniyete dönmeden önce yoldaşlarını nasıl öldüreceğinin planını yapıyordu ve bir anda heykellerden birinin hareket ettiğini fark etti. İlk bakışta, ustalıkla boyanmış bir savaşçı keşişin heykeline benzetmişti. Bağdaş kurmuş ve ellerini dizlerine yerleştirmiş bir heykel. İlk baktığında sırtı Horta'ya dönüktü. Ancak, sarmalanmış bir yılan çevikliğiyle olduğu yerde ayaklanıp soyguncu adama doğru dönüverdi. Çevik ve güçlü kasları vardı. Bol bir pantolon giymişti ve gözlerini kırmızı bir bantana kapatıyordu. ''O kadar boş değilmiş burası'' dedi horta ve kılıcının deri sarılmış kabzasını kavradı. ''Güzel, birilerini deşeceğimi umuyordum ben de. Keşiş yalnızca kendisinin duyabileceği sesleri dinlercesine kafasını yana çevirdi. Üç adam. Birinin ciğerleri çürüyor. Diğerinin kalbi zayıflamış. Bu yılın sonunu göremez. dedi. Kör keşiş kafasını hortaya doğru çevirdi. Gözünü kapatan kumaşa bakılırsa nerede olduğunu bilmesi imkansızdı. Ama adeta dost doğru ona bakıyordu. Omurga incinmiş'' dedi. Kışın ağrı yapıyor ve sol tarafını kullanmaya zorluyor. ''Sen kahin misin?'' diye sordu Horta dudaklarına endişeyle yalarken. Keşiş soruyu duymazdan geldi ve ''Adım liysin'' dedi. ''Bunun bizim için bir anlam ifade etmesi mi gerekiyor?'' diye sordu Horta. ''Buradan aldıklarınızı yerlerine bırakmak için size bir şans veriyorum.'' dedi ''Sonra asla buraya dönmemek üzere burayı terk edin.'' ''Sen bize emirler verebilecek konumda değilsin kör kardeşim.'' dedi Horta kılıcının sivri ucunu taş zemeğine sürterken. ''Biz üç kişiyiz ve senin silahın bile yok.'' Ren ve Merta endişeli kahkahalar attı. Çünkü Keşiş'in bu eşleşmede bile kendine güvenerek konuşması onları şüphelendirmişti. Horta boştaki eliyle işaret etti ve iki yoldaşı Keşiş'in etrafını sardı ve kıvrımlı kılıçlarını kınlarından çıkardılar. ''Burası kutsal bir yer,'' dedi Lisin, kederle it çekerken, ''kirletilmemesi gereken bir yer.'' Horta, harekete geçmeleri için diğerlerine işaret verdi. ''Bu kör ahmağın acısına son verin!'' Ren öne doğru adım attı. O adımını bile tamamlayamadan Lisin çoktan harekete geçmişti. Tamamen hareketsiz olan kişiş göz açıp kapayıncaya kadar başka bir yerde belirmişti. Kolu bir kamçı gibi Ren'in ensesine indi. Haydutun kemikleri çatırdadı ve yere düşerken başı tuhaf bir açıyla büküldü. Lee Sin kenara doğru salındı ve Merta kılıcını savurdu. Hamlesi rastgeleydi ve geriye doğru salladığı kılıç Lee başının üzerinden geçti. Lisin aniden eğilip, olduğu yerde dönerek kaval kemiğini savurup Merta'ya çelme taktı. Haydut yere kapaklanırken kılıcı taş teminde sekip uzağa savruldu. Lisin hemen ayaklandı ve topuğunu Merta'nın göğüs kafesine indirdi. Kaburgaları çatlayan Merta, boğulurcasına haykırırken kemiklerinin parçalanmış uçları zayıf kalbine saplandı. Sudan çıkmış balık gibi nefes almaya çalışırken gözleri ıstırapla açıldı ve devrilen çantasından çaldığı taşlar fırladı. "Böylesine hızlı bir keşiş görmemiştim." dedi Horta ve kılıcını havada gözleri köreden bir hızla salladı. "Benim kılıcım da ağır değildir tabii. Hızlı olduğunu mu düşünüyorsun?" diye sordu Reis. ''En iyileri tarafından eğitildim. Beni, beni bu ahmaklar gibi kolay yenemezsin'' dedi Horta kafasıyla yoldaşlarının devrilmiş bedenlerine işaret ederken. İki adam birbirleri etrafında dönerken Li'sin Sin Haydut'a cevap bile vermedi. Horta, her hareketini takip eden kör adamı izliyordu. Keşişin her hamlesi akışkan ve netti. Horta rakibinin vakit geçtikçe kabiliyetlerini okuyabildiğinden endişe duyuyordu. Gürleyerek keşişe doğru atıldı ve hoyratça kılıcını ileri ve sağa-sola savurdu. Lee bir hamleyle kenara çekildi ve rüzgarda savrulan bir fidan gibi Horta'nın çaresiz hamlelerinden kaçtı. Haydut, kılıcını amansızca sallıyor, her saldırısıyla Lee geri çekilmeye zorluyordu. Ancak keşiş için bu işten bile değildi. Hareketsiz ağzı, kapalı gözleri ve umursamaz tavrı Horta'yı çileden çıkarıyordu. Haydut son bir saldırı için kendisini hazırladı. Eğitiminden hatırladıklarıyla hiddetini ve gücünü kullanıyordu. Kılıcı, keşişin etrafındaki havayı kesiyor ama asla keşişe dokunmuyordu. Lisin, son bir kez haydutun hamlesinden kaçtı ve dizlerini büktü. Vücudu gerilmişti. Hızlısın ama en ufak bir yeteneğin bile yok. Derken kasları bir yay gibi geriniyordu. Ama hiddet... Her düşünceni gölgelemiş, seni tüketmiş ve şimdi ölümünü getirmiş. Lee etrafında enerji birikirken Horta tapınaktaki havanın ısındığını hissedebiliyordu. Alevli bir kasırga keşişin etrafını sararken Horta dehşet içinde geriye savruldu ve kılıcı elinden düştü. Lee sınırlarının ötesinde bir gücü kontrol etmeye çalışır gibi titriyordu. Yükselen rüzgarın gümbürtüsü tapınakta yankılanıyordu. Ne olur dedi Horta. Geri veririm. Hepsini yerine koyarım. Lisin her yeri saran rüzgarın kudretiyle zıpladı. Ayağı Horta'nın göğsüne bir çekiç gibi vurdu ve Haydut'u geri savurdu. Horta'nın duvara çarpmasıyla duvardaki taşlar çatladı. Haydut burulup yere düştü. Omurgasındaki bütün kemikler kil gibi paramparça olmuştu. Size bir şans vermiştim. Ama istemediniz. Dedeliisin. Şimdi bedelini ödeyeceksin. Sonu yaklaşırken Hortan'ın görüşü bulanıklaştı. Ancak çoktan Lizin'in tekrar bağdaş kurduğunu görmüştü. Yine keçişin sırtı hayduta dönmüştü. Kör adamın vücudu gevşerken ölümcül dalgalardan oluşan kasırga dindi. Lizin kafasını eğdi ve meditasyonuna devam etti.